Link gösterme Kemal bunu yapabilecek mi? Burdaysa kutuya vermeyin bak ve göstereceğim şimdi yanlışlıkla ya. <gülüyor> Tamam hadi İzle İnşallah seninki dilde gelecek ayarı vereceğiz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ali soru işareti. Sa Oğlum Cyber'ın Cyber'ın güzelliğini de <gülüyor> Görüntüsünü bilmiyoruz lan Cyber'ın be be be be be. <gülüyor> Baba ben Hemen cidden bu arada Cyber'ı bilmiyorum Cyber'ın görüntüsü yok arkadaşlar şu an elimizde <gülüyor> Gelince o güncelli bir şekilde Nice bu arada Bu arada, şey bu arada bir şey soracağım evet, evet. Oztazan Akranay'ın yerine Kahramak, <gülüyor> <Oraya> kahramak. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şu giriş güzel En başlıyor biliyor ya Oğlum ne oldu. Bana da böyle yeni yayın başlıyor ekranı be Okan abi. Bizim yayın başlıyor 2 yıl önceki be. Babam diyor ki ben de link attım ben de katılayım bu yarışa. <gülüyor> <gülüyor> baba böyle bir şey değil baba. Babam ne yaptı oğlum? <gülüyor> Yarış diyor ya bir de. <gülüyor> Gen çekmiş kendini yarış diyor bir de. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum var devamında enteresan bir çara. Kemal. Ee. Şu şeyi bir daha mi desek? Evet kaç seroş istedim. Kolbe. <gülüyor> Ozan tufan be. Yürüp sana ne olur bu arada bir ya sen kafayı dinlen. Ee. Kanga 46 dakika oldu şaka. Buradan Emre bir kalpleri almıştı. Ee, şimdi şöyle ki. Vizirok'u, Vizirok'u leech'i letin mi burada? Ya hayır ya, oh, hayır yaa, o kutu oh, leech'i yapmayın oh, ya, yapmayın oh, oh, yaa. Of, oh, of, oh, of, oh, of, oh, fark oh. ettiyseniz benim pahalı hiçbir şeyim yok. Buraya koymaya değer hiçbir şey bulamamışlar. <gülüyor> ya of ya. Of, oh, Ulan bir şey diyeceğim. Can Tosun'un yorumunu okuzalım. Can Tosun'un yorumunu okuzalım kardeşim benim bak ne yazmış. Oğlum kardeşim eşine kesine ediyor daha ki buna da 2500 vermesin. Abi ne doğru söyleyeyim. Bunu bir de Juroks ilk çıktığı gün aldı. Bunu bir de, de Era diyor ya. Bunu bir de Era diyor ya. Era'nınkin açsana bir Kemal. E buna ben ne almışım? Ulan bu çocuğun ama bir şey diyeceğim gerçekten yani.